Hepinize selamlar. Bugün müzik kültürüm hakkında biraz konuşacağım. Sizin de hani dinleyebileceğiniz müzikler, eğiliminizle olabileceği müzik türlerinden falan bahsedeceğim. İlk önce kendi tarihimden başlayayım ben. Ben uzun yıllar boyunca yalnızca pop müzik falan dinledim. Çocukluğumdan itibaren yani. Liseye başladığımdan beri bir kültür değişikliği oldu bende. Şimdi şöyle benim ailem hani böyle aktif müzik dinleyen biri değildi ya da bana bunu aksetmemişlerdi küçükken. Ve şöyle bir durum oldu. Ben aslında sadece televizyon kanallarında böyle şeyler vardı. Number One FM'ler falan böyle. FM'de dediğim hani video klipleri falan dönüyor. Oralardan açıp genelde pop müzikleri falan dinliyordum. Hani bilirsiniz onları. Yaz şarkıları falan. Hani ailem genel olarak bu şekilde dinlerdi. Benim hani fazla bir kültürüm yok. Böyle hani insanlarla tanışmışlığım. Yani ben de buna maruz kaldım ve sadece pop falan dinledim. Liseye geçtikten sonra aslında biraz değişti benim kültürüm. Lise başlarında artık caz müzik dinlemeye başladım ben. Ve caz müzik beni rahatlatıyordu ya. Böyle hani ne bileyim bir mutsuzluğa karşı bir hani önlem oluyordu. Böyle bir hoş müzikler. Ne bileyim eskiden insanların yazmış olduğu aşk şarkıları. Amerika şarkı, Amerikan şarkıları. Ne bileyim yani böyle hoşuma gidiyordu. Hafif böyle bir arkada bir piyano falan. Hatta o şekilde bir piyano şeyim gelişti. Ee, isteğim vardı böyle bir. Hani aman çalayım böyle. Piyanist falan. Or kaldım o yüzden. Neyse. Ee, yani uzun bir süre böyle devam etti. Yaklaşık 3 sene boyunca. Daha sonra şöyle bir e, ayrım yaşandı. Ben Türkçe Caz dinlemezdim. Türkçe Caz zaten çok da yok. Hani öyle bulabileceğiniz. Çok popüler olan birkaç tane bulursunuz. Daha sonra böyle o cazdan bir Türkçe caza falan kaydım. Böyle bir Türkçe dinleme şeyi oldu. Normalde hep İngilizceydi. Ve şöyle bir durum da oldu. Ben İngilizce, İngilizcemin gelişmesine de katkı sağladı bu. Ben e, şey kafasında çok iyiyim. Müzik lirikslerini çok iyi ezberleyebiliyorum. Yabancı İngilizce olanları, Türkçeleri falan asla şey yapamıyorum. Yani çok da dinlemem o, o yüzdendir belki. Neyse e, ben... Oradan sonra bir Türkçe caza geçtim çok da durmadım yani muhtemelen bir hafta falan dinlemişimdir zaten Türkçeye geçtiğimden itibaren hani YouTube'da falan böyle izliyorsunuz Türkçe cazları dinliyorsunuz sağ tarafta recommended videolarda Türkçe eski raklar var alternatif raklar işte mangalar işte model grubu falan filan böyle bunları dinlemeye başladım ee, hoşuma gitti yani Türkçe gerçekten Söylediği o altında yatan edebiyatı gerçek anlamıyla anlayabiliyorsun Çünkü İngilizce Ben İngiliz değilim Amerikan değilim Ben İngilizce konuşmuyorum Anadılım bu değil Ben sadece böyle hani Bir şeyler söyleyebiliyorum Veya bir şeyleri anlayabiliyorum O seviyedeyim şu noktada Ve e, Hani hoşuma gitti gerçekten Artık böyle hani alternatif rock falan aramaya başladım Yeni şarkılar keşfetmeye çalışıyorum falan Bu böyle 3-4 ay devam etti Evet Ya yo pardon Bir sene boyunca da Bir sene olmayabilir 7 ay falan diyebiliriz. 7 ay böyle devam etti. Ben sürekli alternatif Rock dinlemeye başladım. Model falan dinliyorum böyle. Bir şeyler değişiyor yani sürekli. Daha sonrasında... Iı, ...babamın da etkisiyle... ...kendisi inanılmaz metal dinler. metalika falan böyle bayılır. Ben de metal kültürü olmaya başladı. Metal şarkı dinlemeye başladım. Son birkaç aydır. Ve hoşuma da gidiyor. Ee, gerçekten güzel bir kültür. Yani metal müzikler herkesi hitap etmez. Yani... Pop şarkılar herkesi hitap eden neden? Çünkü söylenmesi kolay, e, liriksleri kolay, basit kelimeler, birbirini çok tekrar eder, e, nakaratı aynıdır falan tarzında. Alternatif rockta da aynı şekilde. Metalde de elbette bu kurallar var ama hani metal biraz daha böyle sert ne bileyim metalinde tabii farklı grupları var. İşte dark metal var, işte heavy metal var falan böyle. Metallica biraz hani arada gidip geliyor böyle bir heavy metal de yapıyor böyle bir şey de yapıyor. Metal de yapıyor. Rock'a rock da geç diye oluyor falan. İşte Metallica ile başladım. Nirvana. Ondan sonra neler var? AC/DC. AC/DC ile tanıştığımdan beri gerçekten hoşuma giden birkaç şarkısı oldu. Thunderstruck mesela bayıldığım şarkılarından bir tanesi. Evet böyle şey de değilim hani. Bir kimsenin bilmediği şöyle böyle şarkıları dinliyorum falan kafasında da değim. Ya yani muhtemelen hepinizin bildiği ya da belli bir kısmın bildiği Rock dinleyenlerin dinlediği şarkıların Hani en popülerlerini falan böyle genelde dinliyorum ee, Şu son zamanlarda da metal üzerine gidiyorum ee, Gitar soloları işte şu neydi o ne, Drum mı deniyordu ne deniyordu İşte Türkçesini bilmiyorum Drum diyelim biz ee, Hani onun soloları falan böyle hoşuma gitmeye başladı Şu son zamanlarda da bu şekilde takılıyorum Yani siz eğer e, şeysiniz Muhtemelen birçoğunuz rap dinliyorsunuz. Ben rap'e asla bulaşamadım. Bayağı küçükken böyle de küçük rap şarkılar dinlediğim oluyordu. Böyle ceza meza işte plaka yerli bak sırtı falan gibi. Ee, yani uzaklaşın bence. Biraz hani şey olabilir evet. Eğer diyorsanız ki ben Fero dinleyip işte başka Norman Endel falan dinliyorum kafasındaysanız. Ya da ne bileyim Uzi mi vardı? Bir tane şey vardı. Adanalı bir şarkı neyse işte Yani rapten ben Hızlıca uzaklaştım benim Kültürme benim hani şeyime hitap etmiyor Yani biraz da eleştiresim var ama Yani Şöyle diyeyim müzik dinlemek arkadaşlar Yalnızca müziği açıp böyle kopmanız işte ne bileyim ortamlarda dinlemediniz Veya arabaya bindiğinizde Son ses açıp sokaklarda dolaşmak gibi bir şey değil Müzik bir kültürdür Müzik farklı müzikler dinlemeye çalışın Gördüğünüz yeni müzikleri keşfedin. Ben mesela şunu çok beğendim. Spotify'ın bir girişimi var. Haftalık Keşif diye bir liste oluşturuyor size. Genel olarak dinlemediğiniz şarkılar oradan dinleyebiliyorsunuz. Eğiliminizin olduğu şarkı türlerine göre size bir liste çıkartıyor. Bu liste benim gerçekten hoşuma gidiyor. Oradan mesela ben caz müzik falan çok keşfederdim. Şu sıralar metal müziğe falan sardıktan sonra metal müzikleri keşfetmek için kullanıyorum. Farklı şeylere açık olun. Dinleyin. Bence burada hepimiz birlikte bir şey oluşturacağımız düşünüyorum gittikçe ilerleyen zamanlarda. Yani e, izin verirse YouTube veya Twitch'e falan geçersek yani o tarz bir yerde müzik açıp müzik dinleyelim. Yani müzik keşfedelim. Bence bunlar güzel şeyler. Evet burada gördüğünüz gibi birkaç e, müzik türü görebilirsiniz. Ee, rock, pop, jazz, başka neler var mesela. Alternatif. Alternatif müzik diye bir şey de var. Metal. Country şarkıları var Amerikanın caz müzikleri mi denilir Bunları bilmiyorum ama country ayrı bir türdür Mesela punk türü var Atıyorum bu türlerden elbet Şarkılar dinlemişimdir ama ben türlere Eğilimim yok Funk falan var mesela Enstrümantal şarkılar var bu müzik türünü mü bilmiyorum Umarım bir şeyler Öğrenebilmişizdir umarım bir şeyler Kazanabilmişizdir size bir şeyler katabilmişimdir İyi günler dilerim